Bugün 19 Kasım 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Güneş ve Plüton'la uyumlu açılar yapacak. Güne dengeli ve güvenli enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde günlük işlerimizde pratik ve somut adımlar atabiliriz. Verimli sonuçlar da alabiliriz. Güç ve mevki sahibi otorite figürlerinden de destekler alabiliriz. Görüşmelerimiz olumlu ilerleyebilir. Başak Burcu'ndaki ay 11.46'da Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. İyimser ve keyifli hissedebileceğimiz öğle saatlerinde önemli iş ve görüşmelere ara verip dinlenmek daha doğru olabilir. Ruhsal ve bedensel sağlığımız, beslenme, hijyen ve kişisel bakımımızla ilgili alanlarda da beklentilerimiz güçlenebilir. Mars ve Neptün arasında devam eden dik açı bedensel ve ruhsal sağlığımızı daha hassas kılıyor. Psikosomatik rahatsızlıklara alerjileri daha açık olabiliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışalım. Ay 13.57'de terazi burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte ilişkilere ve ortak paylaşımlara da daha fazla yönelebiliriz. Akşam saatlerinde ay, yay burcundaki Merkür ve Venüs'te uyumlu görünüm yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerimizden keyif alabileceğimiz akşam saatlerinde sevdiğimiz kişiler ve arkadaşlarımızla keyifli paylaşımlar yapabiliriz. Kültürel ve sanatsal aktivitelerde olumlu ilerleyebilir.